y'yi bulun ve bulduktan sonra cevabınızı kontrol edin. Denklem şuymuş. 20 eksi 7y eşittir 6y eksi 6. Şimdi burada ilk yapılması gereken şey şu, y'leri bir tarafa toplamak. Ve topladıktan sonra eğer y'lerin başında bir katsayıları varsa bir kat sayısı varsa y'nin o zaman iki tarafı da bu sayıya bölmek. Şimdi y'leri iki tarafa da alabilirim. Hatta her iki tarafa ayrı ayrı alıp, bu eşitliği çözeyim öyle göstereyim. Önce sağa alayım y'leri. Şimdi hepsini sağa alayım. Peki soldakilerden nasıl kurtulurum? Sol tarafta bir eksi 7y var. Şimdi diğer tarafa da, yani iki tarafa da 7y eklersem sol taraftaki 7y'den kurtulurum değil mi? Sol tarafta gördüğümüz gibi sayılar birbirine götürecekler. Ve sadece elimizde 20 kalır. Ve sağ tarafta da 6y artı 7y kalır. Bu da 13y'ye eşittir. Ama bu tarafta bir de eksi 6'nız var. Şimdi biz y'leri tek tarafta toplamak istiyorduk. Yani y'lerin olduğu tarafta başka hiçbir sayı olmasını istiyoruz. Ne yapacağız? O zaman bu eksi 6'dan da kurtulmamız gerekiyor. Ne yapalım? O zaman iki tarafa da 6 ekleyelim. Ve sağ tarafta ne olacak? 13y eksi 6 artı 6. Bu zaten artık 13y etti. Eksi 6'dan kurtuldum. Diğer tarafa ne oldu? 20 artı 6, bu da 26 eder. Sonuçta elimde 13y eşittir, 26 çıktı. Şimdi y'nin değerini bulmak istiyorsam o zaman iki tarafı da 13'e bölebilirim. Ya da iki tarafı da 1 bölü 13 ile çarpabilirim. Bu ikisi aynı şey. Şimdi iki tarafı 13'e bölelim, ne olacak? Sağda 13 kere y bölü 13 zaten y eder ve sonra 26 bölü 13 o da 2 eder. Peki, y'leri sağ tarafa atmak neden işimi kolaylaştırdı? Çünkü bu şekilde katsayım pozitif oldu. 13y oldu. Eğer iki taraftan eksi 6y çıkarsaydım, elimde eksi 13y olurdu ki bu durum biraz daha zor olabilirdi. Bunu da göstereyim. Başka bir renk seçeyim, başka bir renk seçeyim. 20 eksi 7y eşittir 6y eksi 6 diyeyim. Ve iki taraftan da şimdi 6y'yi çıkaralım. Yani iki tarafa da eksi 6y ekleyelim. Sol taraf 20 eksi 13y olur. Sağ tarafta eksi 6 olur. Şimdi iki taraftan da 20 çıkaralım. Bu sefer solda elimde eksi 13y var. Sağda da eksi 26 var. Ne yapacağım? Şimdi de iki tarafı eksi 13'e böleceğim. Peki sonuç ne olacak? Eksi 13 kere bir şey bölü eksi 13 o şeye eşittir değil mi? Bu da y olacak. Peki, eksi 26 bölü eksi 13 de 2 edecek ve 2 şekilde de işlemi yaptık ve 2 şekilde de yine sonuç 2 çıktı. Ama önce sol tarafı yaptım çünkü orada her şey pozitif kaldı. Ama ikisi de doğru cevaplar. Son yapmam gereken şey de şimdi cevapları kontrol etmek. y eşittir 2'yi tekrar denkleme koyalım ve bakalım doğru cevaba ulaşabiliyor muyuz? Şimdi elimizde 20 eksi 7 kere 2 eşittir 14. 6 kere 2 eşittir, 12 eksi 6. Güzel. Şimdi 20 eksi 14 zaten 6 etti. 12 eksi 6 da 6 eder. 6, 6'ya eşittir. Bu yüzden cevabımız doğrudur.